Merhaba arkadaşlar biz kanalıma geldiniz. bugün yeni bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle beraber asla almamanız gereken arkadaşlar 5 şeye bak bu şey dedim bazıları tehlikeli bazıları da sahte oluyor. ürünlerden oluşur yani siz siz olun bu size sayacaklarını kesinlikle almayın ve yapmayın çünkü yapmamanız gereken de birkaç şey var. Bunların çoğunluğu eşyadan olmuş ama birkaçı da sizin yapmamanız gereken şeylerden oluşur. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Listemizin ilk sırasında enerjili bileklikler Tamamen sahte bir üründür arkadaşlar. Yani günümüzde şu anda tam olarak böyle bir şey yok. Yani var. Ama çoğunluğu sahte. Bunun yanı sıra bu bileklikler cildinize cidden zarar verir. Yani çok çok fazla tahmin edebileceğinizden de çok fazla zarar verir. Bunun da sebebi ucuz ve sağlığa zararlı maddelerden yapılması. Sahte olanlar arkadaşlar şu an günümüzde piyasada çok yaygın. O yüzden kesinlikle dikkat edin. Yani öyle ucuz bir enerji bilekliği görürseniz kesinlikle anlayın. Bunlar size enerji vermekten çok. E, zarar verecek. O yüzden sakın almayın arkadaşlar. Sizsiz siz olun bunlardan uzak durun. İkincisi ise sizin yapmamanız gereken bir şey. Uzatılmış garanti paketi. Bunun nesini biz yapmayalım derseniz şimdi açıklayınca Göreceksiniz. Bu peki tam olarak ne bir eşya alırken çoğunlukla karşımıza çıkıyor. Normalde mesela bir ürünün, atıyorum bilgisayarın, iki yıllık bir garantisi var normal olarak. Her şeyi de kapsıyor arkadaşlar. Hani bilgisayara bir zarar verilirse, kendiliğinden bir şey olursa götürüp yaptırıyorsun. Ancak arkadaşlar bazen birisi sizin yanınıza geliyor. Yani çalışan geliyor. Diyor ki sana uzatılmış garanti paketi verelim diyor. Sonra arkadaşlar siz zaten kendiniz de incelerseniz, ancak çoğunuz incelemiyor. Sadece yazılımsal sorunun e, sorumluluğunu kapsıyor. Yani yazılımsal bir şey olursa e, götürüp yaptırabiliyorsunuz. Öbür sorunlarla hiçbir alakaları olmuyor. Yani buna dikkat edin. Kesinlikle diğer şeyleri kapsam. Yani iki yıllık garanti her şeyi kapsarken şimdi uzun oluyor. Ancak sadece yazılımsal sorununu kapsıyor. Yani bu yüzden arkadaşlar uymanız gereken bir şey. Üçüncüsü almamanız gereken bir şey geliyor yine. Pahalı parça. O zaman önünüzde arkadaşlar beyaz veya herhangi bir araba dur. Size hava alanında çalıştığını ve bu ay maaş yerine orijinal bir parfüm aldığını söylüyor. Ve size bu ürünün işte 500 lira olduğunu ancak size 100 liraya falan verebileceğini söylüyor. Sakın almayın. Çünkü o kesinlikle hava alanında çalışmıyor. Çünkü hava alanında çalışanlara zaten maaş alıyor. Garanti. Vergece bu sizi cidden farklı yollardan da kandırabilir. Kimlik falan her şeyini gösterebilir. Ama inanmıyorum. Ayrıca bunun hava alanında çalışan biri olmadığı gibi. O verdiği size vereceği şeyde bir tür sahte var. Size zararı da olabilir. Bu yüzden yol üstünden kesinlikle bir şey al. Dördüncü sırada ise yine çoğunlukla satın aldığımız bir şey var. Giyilebilir teknoloji. Bu tarz ürünlerin geneli arkadaşlar. Yani var da arkadaşlar. Var sahte diye bir şey demiyorum. Ama genel merdiven altı. Bu ürünleri e, şu anlık almayın. Çünkü çabuk bozulur ve aşırı kalitesi Bazıları kaliteli olabilir ama bazıları daha doğrusu genel arkadaşın merdiven altı ürün olduğundan aşırı kalitesiz oluyor. Ve bu merdiven altı Ürünlerin sağlığınıza zarar verme olasılığı oldukça yüksek. Beşinci ve son sırada azınlığımızın da olsa inandığı ve aldığı bir şey var. Askılıklı koşu bandı İnternette görüldüğünün aksi. Bu koşu bandları normal arkadaşlar. Hiçbir yerinde askılık asmalık bir şey yok. Bildiğiniz koşu bandı sadece fotoğraflarda internet fotoğraflarında birazcık daha değişik gösteriyorlar tutmalık yerleri falan olduğunu gösteriyorlar. Ancak o bile yok dikkatli olun. Kendiniz görmedikçe inanmayın. Biliyorsunuz ki internette bir sürü yalan bilgi oluyor arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdirsiniz. Videoma like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı bazaş sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. <gülüyor>